Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. 8 Haziran Cuma günü gelinin mutfakta irmik tatlısı yapıldı. İrmik tatlısının tarifini sizlerle paylaşalım. 1 adet vanilya, 1 yemek kaşığı teraya, 1 litre süt, 11 yemek kaşığı toz şeker, 9 yemek kaşığı irmik, 1 adet bir kübü. Tarife geçelim. Bir tencereye süt ekleyin. İrmiği ekleyin. Ve pişmeye başlayın. Bir veya iki dakika sonra toz şekeri ekleyin. Ateşi kısın ve kıvama gelinceye kadar karıştırın. Sona doğru vanilyaları ekleyin. Daha sonra tatlının bir kısmını cam tepsiye dökün. Üzerine aldığınız bir kubileri dizin. Kalan irmik karışımını da ekleyin. Tatlıyı buzdolabında bekletin ve soğusun. Soğuduktan sonra üzerini istediğiniz şekilde süsleyin. Afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.